Bu tür sıkıcı doğum günü şarkılarından sıkıldınız mı? Müessesemiz size bir çözüm olabilir. Ayda sadece 5 dolara bu tür doğum günü şarkıları yerine bunu kullanabilirsiniz. Bugün benim doğum günüm mesela. Haberin var mı? Hadi ya, bilmiyordum. Ya söylemesek haberin olmayacak. Doğum günün kutlu olsun. Allah razı olsun. Hemen abone olun.